Gençler selamlar ben İsmail Hoca SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Hepiniz hoş hoşgeldiniz AYT Matematik 2023 kampındayız arkadaşlarım Hedef full matematikte yola çıktık Ve bugün sizlerle birlikte Limit süreklilik konusunda artık Sürekliliğe geçiş yapıyoruz arkadaşlarım Birazdan sürekliliği Tanımlayacağız ve sürekliliği Tek videoda ele alacağız aklınıza bulunsun Süreklilikle e, Alakalı Şunları söyleyeceğiz arkadaşlarım Bu çok önemli limitle Bakın limitle türev arasındaki o ince köprüyü kurmamızı sağlayacak arkadaşlarım. Çok ama çok dikkatli bir şekilde derse kendini vermeni ve adapte olmanı senden rica ediyorum. Hazırsan eğer videomuza ve dersimize başlayabiliriz. Hadi bakalım buyurun gençler. Evet şimdi arkadaşlar şöyle biraz daha yaklaştıralım ekranımızı tam görelim. Grafik tanımı. Şimdi sürekliliğin bir grafik tanımı var. Aşağı bakarsanız öğrenci tanımı da diyebiliriz. Kalemi kaldırmadan çizebileceğimiz fonksiyon grafiği sürekli bir fonksiyona aittir diyoruz ama arkadaşlarım fakat bu bize sürekliliği tanımlamaz. Peki temel tanımı nedir? Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonunun a eleman reel sayı olmak üzere yani a bir reel sayı olmak üzere x eşittir a apsis noktada sürekli olabilmesi için neler gerekiyormuş bir bakalım. Birinci şartımız fonksiyon x eşittir a'da tanımlı olacak arkadaşlar. Öncelikle fonksiyon tanımlı olacak. Yani fonksiyonun tanımlı olma olmazsa eğer süreklilik veya süreksizlikten bahsedemeyiz. 2. Fonksiyon x eşittir a'da limitli olacak. Yani limiti olmayan bir noktada limite sahip olmayan bir fonksiyon o noktada o zaman sürekli de olamaz diyeceğiz. Demek ki limitimiz olacak. Bak ilk şart tanımlı olacak. İkinci şart limiti olacak arkadaşlarım. Fonksiyonun x eşittir a'daki limiti görüntüsüne eşit olacak. Şimdi Limit görüntüye eşit olacak sevgili arkadaşlarım. Aslına bakarsanız 3 tane şart bizim için bir fonksiyonun belli bir noktada sürekli olması için yeterli. Dördüncü şartı ben kendim yazdım. <gülüyor> Fonksiyonun tanımsız olduğu bir noktada sürekliliği incelenmeyecek diyoruz arkadaşlarım. Tanımsız olduğu noktalarda fonksiyona süreksiz de diyemeyiz. Bununla alakalı örneklerimizi birazdan çok daha şekilde çok daha net bir şekilde ele alacağız. Ama benim için çok ama çok değerli bu kısım. Çünkü arkadaşlarım bazı kaynaklarda olmaması gerektiği gibi anlatılıyor. Dolayısıyla buna çok dikkat edeceğiz. Çünkü ÖSYM dikkat ediyor açıkçası. Şimdi arkadaşlar şunları bir yorumlayalım. Aşağıda verilen fonksiyon grafiklerini detaylı bir şekilde yorumlayalım. Burada arkadaşlar 6 tane fonksiyon grafiği var. Şimdi seninle beraber yavaş yavaş şöyle çayını falan da aldıysan ki Gerçi benim çayım biraz bitmelik olmuş ama çayını falan da aldıysan Otur arkana yaslan ve dediklerimi çok iyi bir şekilde dinle. Kalemi kağıdı falan bırak şimdilik tamam mı? Öncelikle ilk grafiğimize bakalım. Arkadaşlar ilk grafikte bizim fonksiyonumuz a noktasında tanımlı. Bak hepsini a noktası için konuşuyoruz. Tanımlı arkadaşlar. a noktasında limiti var mı? Limiti var. Daha sonrasında a noktasındaki limiti var ve kaç arkadaşlarım? E nereye gidiyor? fa'ya gidiyor değil mi? Limiti. O zaman şöyle diyelim. Limiti var ve fa. Peki görüntüsü ne? E görüntüsü de zaten a'nın görüntüsü fa arkadaşlar. O halde bu fonksiyon Sürekli bir fonksiyondur. Nerede? A'da sürekli bir fonksiyondur arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu cepte geçelim yan taraftakine. Bu fonksiyon A noktasında tanımsız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere A'nın görüntüsü yok. Pekala. Daha sonrasında limiti var mı? Limiti var. Limiti var. Ve limiti nereye gitmiş arkadaşlarım? Bakın A'nın görüntüsü ya yani A'nın limiti nereye gidiyor? B'ye yaklaşıyor. Limiti var ve B'ye eşit. Peki görüntü Görüntü arkadaşlarım yani fa eşittir yok. Neden yok? Çünkü a noktasında fonksiyon tanımsızdı. Şimdi o zaman bu fonksiyon sürekli midir? Bakın yukarıdaki 3 tane şart vermiştik ya. O şartları sağlamadı. O halde ben diyorum ki sürekli değil. Sürekli değil diyorum. Şimdi, şimdi yan taraftakine bakıyoruz. Arkadaşlarım a noktasında fonksiyon tanımlı mı tanımlı çünkü neden tanımlı? Bak içi dolu bir noktası var. A'ya karşılık gelen içi dolu bir noktası var. Peki limiti var mı? Limiti de var arkadaşlar. Limiti var. Ve limit kaça eşit? B'ye eşit. Peki F'a arkadaşlarım. F'a nedir? Bakın A nereye gidiyor? Görüntü C'ye gidiyor. Peki limitle F'a yani limitiyle görüntüsü birbirine eşit mi? Değil. O zaman bu fonksiyon sürekli mi? Hayır. Süreksiz diyoruz. He, şimdi Burada bir şeye dikkat, etmeni, dikkat etmen lazım. Bir süreklidir ifadesini kullandım. Bir sürekli değil ifadesini kullandım. Bir de süreksiz ifadesini kullandım. Tabii şununla şunun arasındaki farkı anlayabiliyorsun. Birisi sürekli öteki sürekli olmayan anlamına geliyor aslına bakarsan. Bir de sürekli değil diye bir ifade kullandım. Şimdi arkadaşlar şöyle. Biz aslına bakarsanız fonksiyonun tanımlı olmadığı bir noktada sürekliliğine veya süreksizliğine yorum yapamadığımız için biz bu noktada sürekli değil diyoruz. Şimdi süreksiz diyemeyiz bakın bu noktada. Kopmuş, grafiği elimizi kaldırmadan çizemiyoruz ama süreksizdir de diyemiyoruz. E sebep? Çünkü o noktada fonksiyonun tanımlı, tanımlı değil. Yani bu olay şöyle aslına bakarsanız. Ben şu şekilde açıklamaya çalışıyorum genelde öğrencilerime. Örnek veriyorum ben e, senin ee, şöyle diyelim Elinde tamam sen iki avucunu açmışsın Ben senin elinde 5 lira olmadığını Görüyorum Tamam elinde herhangi bir 5 liralık bir banknot yok Ama ben sana Şunu ısrarla söylüyorum Diyorum ki o elindeki 5 liralık Banknotu bana ver Yani bu kurduğum cümle ne kadar Saçma yani niye saçma? Çünkü zaten görüyorum olmadığını ama senden olmayan bir şeyi de istiyorum. Hadi ver bana onu bakayım diyorum. Şimdi bu fonksiyonda diyor ki ben de diyor tanım kümem de diyor A yok. E, A yoksa ben ona ısrarla şunu söyleyemem. Hayır hayır sen A noktasında süreksizsin diyemem. E, sebep çünkü adamda A yok zaten. Anlaştık mı? Yani bu adamın tanım kümesinde A yoksa ben ona sen A'da süreklisin veya sen A'da süreksizsin diyemem. Sürekliliği veya süreksizliği hakkında yorum yapamam. Sadece ama sadece şunu söylerim. Sürekli olmadığı bir nokta var mı? Var. Neresi? A noktası. Bitti. Sürekli olmadığı bir nokta. Şimdi alttaki örneklerimizi de inceleyelim. Umarım bu söylediklerim anlaşılmıştır. Mesela fonksiyonumuza şu noktada bir bakalım. Tanımlı mı? A noktasında tanımlı. Neden? Çünkü bakın içi dolu bir nokta var. Peki limiti var mı? Limiti yok. Artık limiti yoksa zaten ikinci şartı bozdu şu an. O zaman bizim fonksiyonumuz tanımlı olduğu için bu noktada süreksizdir diyebiliriz. Neden süreksizdir dedim? Çünkü tanımlı. Peki buraya geçtim. Tanımlı mı? Tanımlı. Ekstradan sevgili arkadaşlarım bizim bu fonksiyonumuz limiti var mı? Limiti Yok arkadaşlar e sebep çünkü bakın sol limit buraya sağ limit buraya gitmiş e Bunda da sol limit buraya sağ limit buraya gitmişti bc'ye eşit değil e Burada da bc'ye eşit değil limiti yoksa o zaman direkt süreksizdir diyeceğiz Neden süreksizdir diyebiliyorum çünkü tanımı var tanımlı Bir de buraya bakalım arkadaşlarım bizim fonksiyonumuz a noktasında tanımlı mı Tanımlı değil a noktasında tanımsız Şimdi aslına bakarsan bunu da şu şekilde açıklayabiliriz Eskiden bundan 4 sene önceki müfredatımızda türevin içerisinde asimptotlar diye bir konu vardı. Düşey asimptot, dikey asimptot, eğik asimptot gibi konular vardı. Buradaki x eşittir a doğrusu bizim için bir asimptottur aslında. Bu asimptotlar sevgili arkadaşlarım fonksiyona sonsuzda teğet yani hayali teğet olarak geçer. Ve aslına bakarsan fonksiyonun grafiği hayali teğet dememizin sebebi bu doğruya artı sonsuz veya eksi sonsuz da çok fena yaklaşır dibine kadar girecektir neredeyse değecektir ama değmemiştir değmediği için de a, nokta, a noktasında fonksiyonun tanımı yoktur diyoruz tanımsızdır e, tanımsızsa direkt o zaman sevgili arkadaşlarım sürekli değildir de diyebiliriz yani sürekli olmadığı bir nokta var mı var a noktası diyebiliriz sürekli değil dedik sevgili arkadaşlarım şimdi limit hakkında da ee, şunu söyleyebiliriz limiti var mı limiti sevgili arkadaşlarım var ve artı sonsuz aslına bakarsanız limiti yoktur da diyebiliriz buna hani burada matematikçiler ikiye ayrılıyor bana kalırsa limiti yoktur çünkü sonsuz bir reel sayı değildir ama bir de e, sırf bu sonucu sonsuz çıkan limitler için bu arada bunlar müfredat dışı yani sadece şu kısımdan bahsediyorum müfredat dışı limitinin değeri limitinin sonucu sonsuz çıkanlar için limitine var diyebilmek adına bir de eskiden genişletilmiş reel sayılar kümesi diye bir küme tanımlıyorduk. Şimdi normal şartlar altında sen reel sayıları nasıl gösteriyorsun küme halinde? Şöyle eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar olan reel sayılar diye gösteriyoruz değil mi biz? Gör, gördüğün üzere eksi sonsuza ve artı sonsuza böyle açık parantez bırakıyoruz arkadaşlarım. Çünkü bunlar birer reel sayı değil. O halde bir de genişletilmiş reel sayılar kümesi diyorduk. Bazen şu şekilde de gösterebiliyorduk genişletilmiş reel sayıları. Bu da arkadaşlarım eksi sonsuz elemanının ve artı sonsuz elemanını bir reel sayı gibi düşünüp ve eksi sonsuz ve artı sonsuzu sanki artık eksi sonsuzun son elemanı eksi sonsuz artı sonsuzun da son elemanı artı sonsuz gibi düşünerekten şu şekilde bir küme gösteriyorduk. Ve bu şekilde bir küme gösterdiğimiz zaman artık eksi sonsuz ve artı sonsuz da bak köşeli parantez dahil olduğu için bunları da bir reel sayı olarak kabul edip sonucu sonsuz çıkan limitlerin limiti vardır diyoruz. Ama normal şartlar altında dümdüz real sayılarda bunların da limiti yoktur diyeceğiz. Şimdi sürekli değil dedik süreksiz dedik süreksiz dedik süreksiz dememizin sebebi burada tanımlı olmalarıydı. Sürekli değil dememizin sebebi de burada bu fonksiyonun tanımsız olmasıydı. Şimdi bir de bunu limit olarak düşünecek olursak bakın limit için konuşuyoruz. Gençler. Bir de yine eskiden yani bu eskiden eskiden eskiden diyorum ama e, emin olun bunlar işinize yarayacağı için söylüyorum. Yani hani müfredat dışı olduğu için anlatılmıyor artık ama ben size anlatmayı tercih ediyorum. E, sebebini de söylüyorum. Çünkü arkadaşlarım bunlar müfredat dışı olsa dahi sana yardımcı olacak elemanlar. Tamam mı? Çünkü eskiden öğrencilere yardımcı oluyordu bu konular yani. Şimdi müfredat dışı kaldı diye sizlere yardımcı olmayacak mı zannediyorsunuz? Tabii ki olacak. Bak şimdi. Arkadaşlar bir... İki tane fonksiyon çeşidi göstereceğim size. Ve bunların, sevgili arkadaşlarım, süreksizlik çeşitleri diye de bir konu vardı eskiden. Mesela şu fonksiyon sevgili arkadaşlarım, bu fonksiyon süreksizdir. Bir de şöyle bir fonksiyon çizelim. Bu fonksiyon da süreksizdir. Doğru mu? Yani şu nokta için, A noktası için bu fonksiyonların ikisi de süreksizdir. Sonuçta tanımı da var. Şimdi... İkisi de süreksiz ama bunların süreksizliklerin bir çeşidi var. Mesela şunun ismi ne? Kaldırılabilir süreksizlik diyorduk. Kaldırılabilir. Kaldırılabilir süreksiz. Neden böyle diyoruz? Birazdan göstereceğim. Bu da arkadaşlarım sıçrama süreksizliği. Sıçrama süreksizliği. Umarım tam Türkçe karşılıklarını verebilmişimdir. Şimdi... Kaldırılabilir süreksizlikte sevgili arkadaşlarım. Hani sadece ama sadece bir reel sayı için e, burada tanım dışına çıkmış gibi duruyor. Yani nasıl diyeyim fonksiyon şöyle gelmiş gelmiş gelmiş gelmiş buradan da burada bu şekilde devam etmiş. Sadece bir reel sayı için bir sapma var. Ve dikkat ettiyseniz bunun limiti var. Limiti var. Yandakinin limiti yok. Limiti yok. Şunlara kaldırılabilir süreksizdir diyoruz. Limiti olup da süreksiz olanlar. Şunlara da sıçrama süreksizliği diyoruz. Limiti yok ve süreksiz aynı zamanda. Bakın limiti yok. Neden limiti yok? Çünkü burada sıçramış. Ama burada sadece ama sadece tek bir real sayı için bir sapmaya uğramış. Bunlara kaldırılabilir süreksiz diyoruz. Bunlara sıçrama süreksizliği diyoruz. Bakın şurada limiti var, var dediklerimize bir daha kontrol edelim. Bak bu zaten sürekli bir fonksiyondu. Bu sürekli değil demiştik. Şurada sevgili arkadaşlarım süreksiz demiştik. Demek ki bu nasıl süreksiz? Kaldırılabilir süreksizliği var bunun. Tamam mı? Şuraya bakıyorsun. Bak sıçramış, bak sıçramış. Demek ki bunlarda da sıçrama süreksizliği var. Süreksiz ve süreksiz demiştik. Burada 3 tane süreksiz fonksiyon göstermiştik. Bunlar sevgili arkadaşlarım. Şu kaldırılabilir süreksiz. Bunlar da sıçrama süreksizliği diyeceğiz. Şunun limiti vardı ama bunların limiti yok gördüğün üzere peki hala. şimdi 125. sayfamızı bitirdik arkadaşlarım. Hayırlı uğurlu olsun. Ve 126. sayfamıza doğru geçiyoruz. İlk örneğimize 55. örneğe bakalım. Yukarıda verilen y f(x) fonksiyonunun grafiğine göre f(x) f(x) grafikte verilen f(x) grafiğinde verilen A, B, C, D, E, F noktalarından hangi f(x) şöyle virgül atalım. Grafikte verilen A, B, C, D, E, F noktalarından hangilerinde süreklidir? Hangilerinde sürekli değildir diye sorulmuş. Şimdi A'da sevgili arkadaşlarım elimizi kaldırmadan çizebildiğimiz için şuraya sürekli olduğu noktalar diyelim. Sürekli. A'da süreklidir arkadaşlarım. Daha sonrasında B'de sürekli değil. Ee, geçtim C'ye. C'de arkadaşlarım sürekli mi? Değil. D'de sürekli mi? Değil. E'de sürekli mi? Değil. F'de sürekli. Yani A, C, F'de sevgili arkadaşlar bu fonksiyon sürekli. Şimdi sürekli olmadığı noktalara bakalım. Sürekli olmayan noktalar. Şöyle yazalım. Ve onlar da sevgili arkadaşlarım bakın B noktasında bu fonksiyon sürekli değil. C noktasında bu fonksiyon sürekli değil. D noktasında E noktasında sürekli değil. Tamam. Süreksiz olduğu noktaları incele demiş olsaydı süreksiz olduğu noktalar incelensin deseydi. O zaman ne yapacaktık? O zaman derdik ki B noktasında bizim fonksiyonumuz süreksiz derdik. Çünkü tanımı var. Şuraya bakıyorsun D noktasında fonksiyon süreksizdir derdin. Tanımı var. Şimdi şuraya bak. Bu bir yerden tanıdık gelmesi lazım sana. Nereden tanıdık gelecek? Bak buradan. Ben buna süreksiz diyebilmiş miydim dememiştim. O zaman ne diyeceğiz? Demek ki fonksiyonumuz burada süreksizdir diyemeyiz. Çünkü tanımı değil. E noktasında da fonksiyonun tanımı olmadığı için süreksizdir diyemeyiz. Sadece sürekli olmayan noktalar arasına katabiliriz. Biz buradaki C'yi ve E'yi. Cv V noktasında fonksiyonların bu fonksiyonun tanımı olmadığı için ben bunlara süreklidir veya süreksizdir diye tekrar tekrar üstüne basa basa altını çize çize söylüyorum. Sürekli değildir diyeceğiz. Sürekli veya süreksizliği hakkında yorum yok. 56. örneğimiz. Yukarıda verilen F fonksiyonu tüm gerçek sayılarda sürekli olduğuna göre A artı B kaçtır? Tüm gerçek sayılarda sürekli ise... O halde ne diyoruz? Bu fonksiyonun limiti vardır ve limit de görüntüye eşittir. Hangi noktada kritik noktamız var arkadaşlarım bizim? 1 noktasında. Önce o zaman kritik noktaya bakacağız. Diğerlerine de bu fonksiyon için bakmaya lüzum yok. Sebep çünkü bakın zaten polinom, polinom ve polinom. Biliyorsunuz ki polinomların akarı kokarı yoktu. Çünkü arkadaşlar polinom her noktada limitli, her noktada sürekli, her noktada tanımlı, her noktada türevlenebilir ve her noktada integrallenebilir fonksiyonlardı. Dolayısıyla polinom olunca korkmaya lüzum yoktu. Peki ama bir kritik bir nokta olduğu için birin sol limitini ve sağ limitini önce inceliyorsunuz. Birin sol limitini bulmak için burada yerine yazalım. 6 artı A. Sağ limite eşit olmak zorunda. O yüzden şurada da yerine yazacağız. 5 artı B. Böylelikle sevgili arkadaşlarım. B'yi bu tarafa gönderirsen A-B, 6'yı diğer tarafa gönderirsen 5-6'dan eksi 1 gelecektir. Bakın ben A-B'nin eksi 1 olması gerektiğini öğrendim. Bu 1. İkinci olarak da zaten limit değerleri görüntüye eşit olması gerektiğinden biri şurada yerine yazdığınız takdirde görüntümüz olan 1'e eşit çıkması lazım. Yani 6 artı A'nın ben 7 olması gerektiğini, A'nın da buradan 1 olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. A1 ise B de o halde 2'dir. Hayırlı uğurlu olsun A artı B soruluyordu. 1 artı 2 sorulmuş yani bize doğru cevabımız 3'tür diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim diye. Yukarıda verilen F fonksiyonu x eşittir 2 absisli noktada süreklidir denilmiş. Buna göre m'nin alabileceği değerlerin çarpımı soruluyor bize. Sürekli ise bizim fonksiyonumuz kritik nokta olan 2 noktasında da süreklidir. Yani ben 2'yi burada ve burada yerine yazdığım takdirde bu ifadelerin birbirine eşit çıkması lazım. O halde 2'yi yazalım yukarıda 2 eksi m'nin mutlak değeri artı 1 eşittir 2'yi burada yerine yazdığımız takdirde 2 gelecektir. Ve böylelikle 2 eksi m'nin mutlak değeri 1'i karşı yatarsanız 1 gelir. Burada 2 eksi m ya 1'dir diyeceğiz ya da 2 eksi m eksi 1'dir diyeceğiz çünkü mutlaktan kurtardım. O halde arkadaşlar m burada ya 1'dir ya da m burada 3'tür deriz. M'nin alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuştu. Bir 1 bir de 3 vardı. İkisinin çarpımı bize kaçı verir? Tabii ki 3'ü verir. Doğru cevabımız da 3'tür dedik. 58. örnek. f vermiş bize rasyonel bir fonksiyon. Üst tarafı polinom alt tarafı polinom. Yukarıda verilen F fonksiyonunun A şıkkında demiş ki sürekli olduğu en geniş kümeyi bul. Sürekli olduğu en geniş kümeyi bulmak için şunu yapacağız. Bizim fonksiyonumuz rasyonel bir fonksiyon olduğu için bu fonksiyonun tanımlı olamayacağı tek yer paydasını sıfır yapan noktalardır. O halde ben paydamı yazdım x kare eksi 5 x eksi 6 biçiminde ve bunu sıfıra eşitleyeceğim. x'e x diye ayırdım burayı da eksi 6'ya artı 1 diye ayırdım. x eşittir eksi 1 ve x eşittir 6 olduğu takdirde payda sıfır ve ifade tanımsız oluyor. Pekala o halde ben diyorum ki Bizim fonksiyonumuz tüm reel sayılarda süreklidir ancak sadece ve sadece eksi 1 ve 6 noktalarında sürekli değildir. O halde alın size bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş değer aralığı. reel sayılardan sadece eksi 1 ve 6'nın olmadığı bir küme. Şimdi bir de B şıkkına bakacağız. Süreksiz olduğu kaç tane nokta vardır diye sorulmuş. Süreksiz olduğu noktaları nasıl bulacağız arkadaşlarım? Süreksiz olduğu noktalar Tanımlı olup da sürekli olmayan noktalardır aslında bakarsanız. Peki bizim fonksiyonumuzda üst taraf polinom, alt taraf polinom olduğuna göre tanımlı olduğu halde bize sürekli olmayan bir nokta verir mi? Vermez. O zaman süreksiz olduğu kaç tane nokta vardır? Tabii ki hiçbir nokta yoktur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Hiçbir nokta yoktur diyeceğiz. Bakın unutmayın. Sakın ha sakın bu fonksiyon eksi 1 noktasında ve 6 noktasında süreksizdir demeyin. Çünkü bizim fonksiyonumuzun bu f fonksiyonunun bir kere tanım kümesi zaten tüm reel sayılar eksi 1 ile 6. Yani benim tanım kümemde eksi 1 ile 6 yok arkadaşlarım. Eksi 1 ile 6 tanım kümesinde bile yokken sen gidip bu fonksiyona bu fonksiyon eksi 1 ile 6 noktasında süreksizdir dersen çok büyük bir hataya düşmüş olursun. Aman dikkat. Pekala 59. örneğimiz için sağ üst taraftayız. x kare 18 bölü x kare eksi mx artı bir fonksiyonu tüm gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre m'nin değer aralığını bulunuz. O rasyonel bir fonksiyon olmasına rağmen kesirli bir fonksiyon olmasına rağmen tüm reel sayılarda sürekli demiş. Yani o zaman bu fonksiyon... Paydanın köklerini kafasına takmıyor mu? Hayır illa ki takardı. Eğer paydanın kökü olsaydı tabii ki. Demek ki paydamızın kökü yokmuş. Bizim payda dediğimiz değer ifade ikinci dereceden bir ifadedir. Ve bu ikinci dereceden x kare eksi mx artı bir ifadesinin demek ki kökü yokmuş. reel kökü yokmuş arkadaşlarım. Peki ikinci dereceden bir ifadenin kökü yoksa demek ki deltası sıfırdan küçük olmak zorundaymış. Bakın yine döndük aYT matematiğin ta ilk başlarında daha 15. 20. sayfalarda işlediğimiz konularına deltası sıfırdan küçük olması gerekiyormuş deltası ne bunun b kare eksi 4 ac Hatırlayan, hatırlamayanlar için yazalım b kare eksi 4 ac sıfırdan büyük olacak b'miz kaç arkadaşlarım eksi m karesi m kare yapar eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si 1 yani m kare eksi 4'ün sıfırdan küçük olması gerekiyor demek ki m kare 4'ten küçük olacak o halde arkadaşlarım m dediğimiz değer eksi 2 ile artı 2 aralığındadır. m'nin değer aralığını bulunuz demişti. O halde m elemandır. Eksi 2 ile artı 2 açık aralığı diyeceğiz arkadaşlarım. Ve cevabımız da bu olacak. Evet devam 60. örnek. Bu fonksiyon tanımlı olduğu en geniş aralıkta kaç noktada süreksizdir diye sorulmuş. Bakın tanımlı olduğu en geniş aralıkta. X'ler 4'ten küçükken sevgili arkadaşlarım şunu kullanacaksın demiş bize. Peki bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon arkadaşlar? Bu fonksiyon rasyonel bir fonksiyon. Rasyonel fonksiyonda paydayı sıfır yapan değerler mesela x eksi 3'ü sıfır yapan değer x eşittir 3'tür. Ve 3 noktasında sevgili arkadaşlarım bizim fonksiyonumuz tanımlı değildir. Zaten soru bize kopyayı vermiş. Diyor ki tanımlı olduğu en geniş aralığa bak. Peki 3 noktasında bizim fonksiyonumuz tanımı var mı? Yok. O halde ben sırf paydayı sıfır yapıyor diye bu fonksiyon bu noktada süreksizdir diyemem. Çünkü fonksiyonun tanım kümesinde 3 yok zaten. Tamam. Pekala. Pekala. Şimdi o zaman buradaki 5'te de sıkıntı yok. Yani 5 eksi x'i 0 yapan yani alttaki paydayı 0 yapan x değeri de 5'tir. 5'te beş normalde 4'ten büyük veya eşittir evet. Fakat 5 noktası da bizim fonksiyonumuzun tanım kümesinde olmadığı için ben bu noktaya da şunu diyemem. 5'ten de yok ama olsun sen yine de 5 noktasında süreksizsin diyemem. E geriye ne kalıyor? Bir tek kritik nokta kalıyor. Kritik noktaya bakacağız. 4'ü yukarıda yerine yazarsanız 16-2 bölü 1 gelir. Bu da 14'tür. Bu sol limittir. Bir de sevgili arkadaşlarım 4'ü burada yerine yazıyoruz. Eksi 28 bölü 5'ten 4 çıktı 1. Bu da bize 28'i verir. Bu da arkadaşlarım sağ limittir. Şimdi göründüğü üzere sol limit sağ limite eşit değil. Bizim fonksiyonumuzun sürekli olabilmesi için önce limitli olması gerekiyordu. Peki 4 noktasında bu fonksiyonun limiti var mı? Hayır yok. O halde limiti yoksa tabii ki de sürekli de değildir. Yani süreksizdir. Çünkü 4 noktası bakın tanımlı. O halde ne diyoruz arkadaşlarım? Aralıkta kaç noktada süreksizdir? Sadece bir noktada süreksizdir. Sadece bir noktada süreksiz. Ve bu noktada hangi nokta arkadaşlarım? O noktada 4 x eşittir. 4 noktası diyorum x eşittir. 4 absisti nokta diyebiliriz sevgili gençler. 61. örneğimiz bu şekilde öncüllü sorulara limit ve süreklilikte inanılmaz derecede böyle teyakkuzda bulunman gerekiyor. Çok ama çok önemli sorulardır arkadaşlar ve bir o kadar da çeldiricilidir. Dolayısıyla bunlara dikkat. Tüm gerçel sayılarda tanımlı olan f ve g fonksiyonları için x3'e giderken fx-gx'in limiti f3-g3 olarak verilmiş arkadaşlar bize. Çok dikkatli dinleyin. Olduğuna göre bak dört tane bize ifade vermiş. Hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi sevgili gençler kesinlikle her zaman veya daima gibi kelimeler kurduğunda bu bize bir tavsiye. Aklınıza yazın bunu. Bu tarzda kesinlik kuran cümlelerde siz öncülleri nasıl bulacaksınız? Aksine örnekler vermeye çalışacaksınız bu öncülleri. Yoksa... Sabaha kadar uğraşın bulamazsınız. Hangi öncül doğru hangi öncül yanlış bulamazsınız. O halde arkadaşlarım çok iyi dinleyin. Kulaklarınızı açın. Şimdi. Diyor ki bana. Burada verilen şey fx-gx'in 3'teki limiti. Tamam. Hoş güzel f g gxi eşitmiş bu da. Yani ben f3'den g3'ü çıkardığında kaç kaldığını bilmiyorum. Limitinde yani fx-gx'in limitinde ne olduğunu bilmiyorum. Ayrıca fx-gx dediğimiz ifade sevgili arkadaşlarım burada fx gx dediğimiz ifadenin 3'deki limiti mesela örnek veriyorum 5 ise, bu şu anlama gelmez. İşte mesela f3 8'dir. ve g de 3'tür 8'den 3'ü çıkardık 5 kaldı. Yani bu tamamen rastlantı olabilir. Bundan bunu çıkardığımız takdirde 5'i veriyor olabilir. Veya işte burası 4 ise, burası da 4'ü veriyor olabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ben. Limit x 3'e giderken fx Eşittir 3 hatta bu da e, ne diyelim eşittir 3 değil f3 olacak orası eşittir f3 olmak zorunda mı değil yani bu fonksiyonun sürekliliği ve süreksizliği ile alakalı bana sadece demiş ki bu fonksiyonlar tanımlı kardeşim sürekli süreksiz olduğunu vermiş mi yok vermemiş o zaman ben nereden bulacağım onun fx'in limitinin f3 olduğunu gx'in limitinin g3 olduğunu bulamam ki bilemem ki dolayısıyla ilk öncülümüze bakarsak 3'ün sağ limiti sol limitine eşittir diyor yani f fonksiyonunun 3 noktasında limiti vardır diyor limitinin olup olmadığı bile meçhul ve bu da diyor f 3e eşittir diyor yani limit görüntüye eşittir diyor yani bizim diyor ki bu fonksiyon süreklidir diyor ben az önce ne dedim bu fonksiyon sürekli olup olmadığı hakkında bir bilgi sahibi olamayız Şimdi tanımlı limiti var. limitte görüntüye eşit. Bu ne demek? Sürekli demek. E şimdi bana diyor ki sürekli. E ben nereden bileceğim? Gitti. Hatta 4. öncüle de bakarsan fx süreklidir diyor. Bu da gitti o zaman arkadaşlar. Tamam. Bak 1. öncüle eleyince 4. öncüle otomatikman elendi. 2 öncüle de bakalım diğer 2 öncüle. Diyor ki fx ile gx'in çarpımının 3'teki limiti diyor. F3 ile g3'ün çarpımına eşittir. Bilemem ki. Çünkü ben bu fonksiyonların sürekli olup olmadığını da bilmiyorum. Dolayısıyla bu da gitti. E şimdi bak farklarında böyle bir şey denk gelmiş olabilir dedik. Çarpımlarında belki denk gelebilirdi ama kesinlikle diye sorduğu için ben eledim bunu. E buna bakıyorsun toplamları, e toplamları da F3 artı G3'ü verecek diye bir kural yok. Dolayısıyla bu da gider. Hangileri kesinlikle doğruymuş arkadaşlarım? Hiçbiri kesinlikle doğru değildir. Hiçbiri de kesinlik belirtmiyor bize. Farklı farklı varyasyonlar olabilir. Farklı ihtimaller olabilir. Her birini doğru yapacak şekilde ayarlamalar da olabilir ama hiçbiri kesinlikle doğru değildir. 126. sayfamızda çözdük. Hatta şöyle bir de uzaktan bakalım. 5-6 sayfadır bakmıyoruz. içim rahat değil. Bakın arkadaşlarım, incik gibi dö döşemişiz sayfayı. Senin de sayfan böyleyse ne mutlu sana ve artık sanırım burası son sayfamız. Sonrasında small testimize geçeceğiz. Örnek 62. Tüm reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için f(x)'in 2'deki limiti f(x)'in mutlak değerinin 2'deki limitine eşittir ve bu da 4'müş arkadaşlarım. Tamam. Eşitliği veriliyor. Buna göre f fonksiyonuyla ilgili 3 tane öncül var. Verilen ifadelerden hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi benim fonksiyonumun 2 noktasındaki limiti 4'müş. Aynı fonksiyonun mutlak değerinin iki absisli noktadaki limiti de 4'müş. Şimdi ben buna dair bir grafik ön sezimi kullanarak bir grafik düşünmek istiyorum. Mesela şöyle bir grafik olabilir. Değil mi? Şu şekilde bir grafik düşünelim. Ve diyelim ki şurası iki absisli nokta ve burası da 4. Bakın bu da fx olursa fx'in 2'de limiti var mı? Var ve 4'e eşit. Ben bunun mutlak değerini alırsam sadece bu nokta yukarı çıkacaktır. Ve bunun da limiti 4 olacaktır. Pekala f fonksiyonu x'e 2'de süreklidir demiş. Benim çizdiğim fonksiyon süreksizdi. Gitti. fx 4'tür demiş. Benim çizdiğim fonksiyon da eksi 4'e eşitti. O zaman bu da gitti. 2'nin sağ tarafındaki limit kesinlikle 4'tür. Çünkü limit varmış ve 4'müş. F2 de eksi -4 olabilirdi bakın benim çizdiğimde. 4 ile -4'ün toplamı 0 olabilir mi? İşte bu olabilir. Cevabımız neymiş? Yalnız 3'müş sevgili arkadaşlar. Devam 63. örnek. Bu fonksiyonun tanım kümesindeki tüm reel sayılarda sürekli olduğuna göre A kaçtır? Şimdi güzel kardeşim şu fonksiyon yani logaritma tabanında 3x fonksiyonu ve 3 fonksiyonu için yapacak bir şey yok biz kritik noktalara bakacağız kritik noktamız burada a demek ki bu fonksiyon a'da da sürekli ise a'nın sol limiti sağ limitine eşit olacak yani sen a'yı şurada yerine yazacaksın logaritma 2 tabanında 3a eşittir diyorsun a'yı şurada yerine yazarsan 3 geliyor zaten direkt yani madem öyle logaritmanın tanımından 2'nin küpü eşittir logaritmanın içi diyeceksek 3a eşittir 2'nin küpü 8'dir A eşittir buradan 8 bölü 3'tür diyebiliriz arkadaşlarım. Cevabımız 8 bölü 3 olacakmış. 64. örnek. 64. örneğimiz için e, burada bazı karışıklıklar var. Normalde ana baskı pdf'imiz bu aslında ama e, baskı pdf'inden önceki pdf'de durum böyle değildi. Bakın burada 2 kaymış. Ekstradan şurası da yok arkadaşlarım. Şuradaki ordinat 1 tamam. Şu 2 de şuranın apsisi. Yani e, zor işler arkadaşlar bunlar. Ama baskı pdf'inde e, Hani baskı pdf'den önceki pdf'de böyle değil Durum ama baskıya giderken e, Bu şekilde bir yanlışlık Olmuş yüksek ihtimal paket dosyası Alırken bazı şeyler Oynamış yerinden çünkü daha öncesinde de rastladık Böyle durumlarla neyse problem Değil video ders kitabında Düzeltilebilir şeyler ama olmasa Daha iyi olur aslına bakarsanız neyse Hakkınızı helal edin Aşağıda f fonksiyonunun grafiği Bakın f fonksiyonunun grafiği buna göre Y eşittir. Eksi f3 eksi x fonksiyonunun süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamının ordinatları toplamına oranı sorulmuş. Hmm. Şimdi dikkat et bu fx'in grafiği bize sorulan şey ise eksi f3 x. Şimdi ben fx için konuşacak olursam. Bu fx'in süreksiz olduğu noktaların apsisleri nereler ordinatları nereler? Bakın apsisi 3'e 1 arkadaşlarım. Eksi 3'e 1 noktası. E apsisi 3 ordinatı 1. Bir diğer nokta ise 2'ye eksi 2 arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada x'i eksiyle çarpmış. F eksi x. Bakın yine ta kitabın en başındaki konulara gittik. İçeriye eksiyle çarpmak demek ne demekti güzel arkadaşım? Fonksiyonu şu şekilde y eksenine göre simetriklerine taşımaktı. O halde arkadaşlar eksi 3'ü ben Sağ tarafa taşırsam artık sadece ama sadece apsisler değişir. 3'e 1 olur burası. Burası da eksi 2 eksi 2 olur arkadaşlar. Bir de f 3 eksi x yani içeriye 3 eklemiş bak. Artı 3 eklemiş içeriye. O zaman ne olur? Eğer biz içeriye 3 ekliyorsak fonksiyonu 3 bilim ne tarafa kaydırıyoruz? Sağ değil mi? Hayır. 3 ekliyorsak sola doğru kaydırıyoruz. O halde sola doğru kaydırırsam burası 0'a 1 olur. Burası da eksi 5'e eksi 2 olur. Ve en son ne demiş? Dışarıdan bunu bir de eksiyle çarp. Şimdi dışarıdan çarpıyorsan o zaman ordinatlara dokunuyorsundur. Yani o zaman ne yapacağız arkadaşlarım? Eksi f3 eksi x fonksiyonunun süreksiz olduğu noktalar için sıfıra ordinata eksi ile çarpıyorsun. Eksi 1. Burası da eksi 5'e artı 2 olur. Eksi 2 eksi ile çarptım. Süreksiz olduğu noktaların bu fonksiyonun süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı eksi 5'tir. Ve ordinatları toplamı da 1'dir arkadaşlar. Bunların buna oranı eksi 5'in ta kendisidir diyebiliriz. Güzel soruydu. Devam edelim 65. örneğimizde. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri bize verilmiş. Pekala şu f'in grafiği bir kayma falan yok değil mi? Kork tırstım şimdi. Şurada g'nin grafiği pekala yok arkadaşlarım da. G birleşki fx fonksiyonu x eşitir 2 apsis noktada sürekli bir fonksiyondur. Buna göre g eksi 1 değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bak f fonksiyonu iki noktasında sürekli mi? Hayır. G fonksiyonu iki noktasında sürekli mi? Hayır. Ama g bileşke f 2 abdesti noktada sürekliymiş. Şimdi arkadaşlar g bileşke f için önce ben g'nin içerisine f 2'nin solunu yazarım. Sonra bir de g'nin içerisine f 2'nin sağını yazarım. İşte bu artık sürekli ise demek ki arkadaşlarım bu fonksiyonun limiti var ve birbirine eşit. F 2'nin sol tarafı nereye gider? 2'nin sol tarafı hop yukarı doğru çıktım bak. Çarptım döndüm. 2'nin soluna gidiyor. Artık bu neye eşitmiş? G 2'nin solu. Peki şimdi şuna bakalım. F 2'nin sağa nereye gidiyor? 2'nin sağa hop eksi 1'in üstüne. Yani 1'in sağına gidiyor. Yani burası da G eksi 1'in saymış arkadaşlar. İşte bunların birbirine eşit olması gerekiyor. G fonksiyonunda 2'nin sol tarafı hangi sayıya yaklaşıyor? 1'e. Bak şurası 1. Peki G fonksiyonunda eksi 1'in sağ tarafı nereye yaklaşıyormuş işte o da 1'e yaklaşıyormuş yani şurada bir eksi 1 var o eksi 1'in sağ tarafı da nereye yaklaşıyormuş arkadaşlarım hatta şöyle gösterelim daha gerçekçi olsun şunları silelim arkadaşlar kusura bakmayın şöyle yapalım Heh. şöyle gösterelim bak şurası da eksi 1 olsun eksi 1'in sağ tarafı da nereye yaklaşıyormuş 1'e yaklaşıyormuş gençler tamam şimdi bizden diyor ki g eksi 1 kaçtır e az artık açık ve net bak Eksi birim ben nereye gittiğini zaten buldum Doğru cevabımız kaçmış Birmiş diyeceğiz sevgili gençler Ve Son sorumuz limit süreklilik konusunda Artık Testleri bitirdikten sonra türeve geçeceğiz Tamam umarım hazırsındır Fx fonksiyonu parçalı tanımlı Gx fonksiyonu parçalı tanımlı Fx g fonksiyonu tüm gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre A artı b kaçtır diye sorulmuş Şimdi öncelikle sevgili gençler f g'den bahsediyor bakın. f g fonksiyonunu ben elde edebilmem için şöyle bir şey yaparım. x birden büyükken demiş x birden büyükken o zaman hangisinden hangisi çıkacak? Şundan şu çıkacak. Hadi çıkaralım. x birden büyükken dedim x kare çıkarırsam eksi x eksi 1 gelir bak. Bundan sarıdan şuradaki sarıyı çıkardım. Bu geldi. Şundan da şunu çıkaracağız arkadaşlar. Böylelikle x artı ax Çıkarırsak artı bx yapar, eksi 3 yapar. Ve x birden küçük veya eşitken de fonksiyon buymuş. F eksi g fonksiyonu tüm gerçel sayılarda sürekliymiş. Bak bu bir polinom, bu da polinom. O halde arkadaşlarım polinomların karı kokarı yoktu ya demek ki tek sıkıntı kritik noktadaymış. gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre aslında burada da sıkıntı yokmuş. Yani biri burada yerine yazacağım, burada yerine yazacağım birbirine eşit gelmesini bekleyeceksin. Biri şurada yerine yazalım. 1 eksi 1 eksi 1 ne yapar? Eksi 1 yapar. Eşittir diyorum 1'i şurada yerine yazıyorum 1 artı a artı b eksi 3 1 eksi 3 daha kaç yapar eksi 2 yapar o eksi 2'yi şu tarafa atarsan eksi 1 artı 2 gelir o da eşittir a artı b yapar bakın a artı b kaçmış eksi 1 artı 2'den 1'miş peki bizden ne istenmişti arkadaşlarım a artı b istenmişti peki ben a artı b'yi buldum mu buldum cevap kaçmış 1'miş diyeceğiz sevgili gençler. Evet limit ve süreklilik serüvenimizin 3 günde 5 videoyla 66 tane örnekle ve bir o kadar alıştırmayla bir o kadar sana özel kısmıyla sonuna geldik. İnşallah sayfaların dolu doludur. Bir hatamız bir kusurumuz olduysa affola sevgili arkadaşım. Artık bundan sonrası testlerde sana bağlı small testi yeşil testi hemen bu dersin arkasına sıcağı sıcağına çözüyorsun. Çözemediklerini ben zaten hemen sana göndereceğim Bunun videosunu yükleyeceğim Çözemediklerini oradan kontrol et Medium testleri iki tane medium test var Ve large testi benimle beraber çözmeni tavsiye ederim İkisini de benle beraber çöz Daha sonrasında ise Türev ve integralden artık ders kaçırma Tamam mı? bunlardan ders Kaçırma bunların tamamını benle beraber işle. Artık sevgili arkadaşlarım bakalım ee, Yaklaşık 40 dakikalık Bir dersimiz olmuş sanırım Sonraki videolarda görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı Lütfen unutmayın.